y eşittir x kare eksi x, eksi 6'yı grafik üzerinde noktalarla belirtmemiz isteniyor. Bununla ilgili bir tablo yapalım. Birkaç x değeri seçelim ve yukarıdaki denkleme göre y değerlerinin karşılığını bulalım. Şimdi y'nin ne olacağına bakalım. İlk önce x'i eksi 3 olarak alıyoruz. Buna göre, x eksi 3 ise, y eksi 3'ün karesi, yani 9, 9'dan eksi 3 çıkarıyoruz. Bu da ne demek? Artı 3 demek. Eksi eksi 3 artı 3 demek. Sonuçta ne eder? Sonuçta 6 eder. Elimizdekilere bakarsak 9 artı 3 eşittir 12 ve 12'den de 6 çıkarınca sonuç 6 olur. Bunun dışında elimizde eksi 2 var. Eğer x eksi 2'ye eşitse y de eksi 2'nin karesi olur, yani 4. Eksi eksi 2, bu da artı 2'ye eşittir, yani sonuç eksi 6. Sonuç olarak elimizde 4 artı 2 eksi 6 var ve bu da 0'a eşit. Eğer x eksi 1 olsaydı, elimizde eksi 1'in karesi, yani artı 1 olacaktı. Ve bundan da eksi 1 çıkarırsak ki bu da artı 1 olur. Sonuç olarak elimizde eksi 6 oluyor. 2 eksi 6 eşittir eksi 4. Bir de 0 deneyelim. x 0'a eşitse, bu iki terim de 0 olur. Ve y de eksi 6'ya eşit olur ve bunu 3'e kadar yapacağız. Eğer x 1 olsaydı, 1'in karesi eksi 1. Bunlar da birbirini götürür ve yalnızca elimizde eksi 6 kalırdı. Pekala yani x 2 olsaydı, 2 kare yani 4, bundan da eksi 2 çıkarırsak eksi 6 eder. Yani 4 eksi 2 eşittir 2, eksi 6 eşittir eksi 4. Ve eğer x 3 olsaydı, 3'ün karesi 9 olur. Bundan da 3 çıkarıyoruz. 9 eksi 3, eksi 6. Evet, 9 eksi 3 6, 6 eksi 6 0 olur. Şimdi bu noktaları grafikte gösterelim. İlk noktada x değeri eksi 3, y değeri 6. Yani noktanın koordinatları eksi 3'e 6. Bu burada olmalı, güzel. Şimdi de eksi 2'ye 0 noktası, yani eksi 2 ve y yönünde ilerlemiyoruz, 0'ız. Şimdi de elimizde, eksi 1'e eksi 4 noktası var. Eksi 4 bu tarafta. Daha sonra da 0'a 6 noktası var. x 0'a eşit olur. y eksi 6 olur. O da burası olur. Şimdi de elimizde 1'e eksi 6 noktası. x 1'e y ise eksi 6'ya eşit. Bunun dışında elimizde 2'ye eksi 4 noktası var. x 2'ye y de 4'e eşit. Ayrıca x 3, y 0 olur. Gördüğünüz gibi bütün bu noktaları birleştirirsek büyük bir eğri elde ederiz. U harfine benzer bir şekil. Noktaları birleştirmek için en zor kısmı ama elimden geleni yapacağım merak etmeyin sonuçta böyle bir U şekli olacak. Buna benzer bir şey. Aslında tekrar denesem fena olmaz galiba ama neyse. İkinci derece denklemlerin şekli genellikle böyledir, bu u şekline benzer. Biz bu u şekline parabol diyoruz, parabol. Yani bu u şekli parabol olarak isimlendiriliyor ve ileride bunu çizmenin daha iyi yollarını da öğreneceğiz. Ve bu kadar fazla nokta çizmeniz gerekmeyecek ama bu şekli görmek iyi oldu. x'e rastgele değerler verdik, bunlara karşılık gelen y değerlerini bulduk ve şeklimizi oluşturduk.